Ee, tekrarlayanlar da o zaman e, ameliyat sonrası yaşam tarzımızdan kaynaklı evet, diye soralım. Evet çok doğru ee, en önemli faktör o yani mesela e, işte e, kilosu yok belki ama bel kasları çok zayıf kalmış yine e, işte e, rahatlıyor tabi hasta ertesi gün ameliyat koşarak oh, ameliyat oldu koşarak şey. evine evet. gidiyor çok rahat ondan sonra e, yine e, eski alışkanlıklarını sürdürüyor yani Belini kuvvetlendirmesi lazım. Ondan sonra eğilip kalkarken, oturup kalkarken, e, yolda giderken mutlaka daha dikkatli olması lazım. Bel kaslarını kuvvetlendirdikten sonra e, daha tabii rahat davranabilir belki ama hiçbir zaman e, her şeyin bir sınırı var. Her yaşın da bir sınırı var. Yani kimse 20 yaşındaki kadar 50 yaşında da koşamaz. Yani kimse 30 yaşında kaldırdığı yükü 70 yaşında kaldıramaz. Bunu zorlamak doğru bir şey değil. Vücudun yapısına uygun hareketleri, davranışları sergilemek lazım. Beslenme de çok önemli. Mümkün olduğunca, mümkün olduğunca doğal gıdalarla beslenmekte fayda var. Çünkü bu bozulmaya, vücudumuzdaki bozulmaya, omurgadaki bozulma da her şartta eşlik ediyor. Dolayısıyla ne kadar Doğru beslenirsek o kadar e, kendimizi hem vücudumuz hem omurgamızı korumuş oluruz. Şimdi ben hekimlerimizi ağırladığım zaman sizlerle hocalarımın söylediği cümlelerin içerisinden aldıklarımı paylaşayım. Evet. E, sizler diyorsunuz ki Gülay her yaşın bir güzelliği var. Evet. E, hastalık yok hasta var. Evet. Ee, ama burada ne kadar kenara yatırım yaparsan, o kadar güzel ve kaliteli yaşarsın. Kesinlik. Ee, burada tabii sizden anladığım kadarıyla yine yaşam her alanda sağlıklı beslenme ve spor mutlaka şart. Kesinlikle, kesinlikle. E, beden e, bir şekilde e, her yaşta olduğu için ne kadar dikkat edersek edelim, yaş hastalığı diye bir cümle kullanıyorsunuz. Yani yaş aldıkça demek ki vücudun iyileşme oranı da mı değişiyor hocam Evet mutlaka. Mutlaka bir, şimdi tabel bel fıtığı için bunu belki çok söylemeyebiliriz. Yani o fıtığı oradan aldığınız zaman 70 yaşındaki de çok rahatlar, 20 çok yaşındaki güzel. de çok rahatlar. Ama yani oradaki bozulma 20 yaşla 70 yaş aynı değil. Dolayısıyla mesela 70 yaşında bir insanda tekrarlama veya oradaki bozulmadan dolayı ağrıların daha uzun sürme ihtimali biraz daha fazla. Yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda vücudun tamir işleri daha hızlı, daha kolay, daha kuvvetli. Ama elbette ki ilerleyen yaşlarda bu biraz daha uzun sürüyor. Dolayısıyla daha dikkatli olmakta fayda var. Peki hocam, ameliyat oldu. Her şey yolunda taburcu olduğu ve siz işte yaşam skalasında dikkat edilmesi gereken kuralları söylüyorsunuz ama evet. kontrol hangi aşamalarda gelip gitmesi gerekir? Nelere dikkat etmesi lazım diye soracağım ama izninizle birkaç telefon alalım daha sonra da sizden Peki. bilgileri dinleyelim. Sevgili izleyicimize hemen merhabalar diyelim. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. İzleyicimiz bizi duyabiliyor mu? Jülide Hanım, kırklar elinden... Evet, evet, evet, duyuyorum. Değerli hocamız, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, operatör, doktor, engin, çiftçi. Hocamız sizi dinliyor, sorunuzu alalım. Sorum şöyle, ben iki defa bel fıtından ameliyat oldum. Ama şimdi, doktor şimdi anlatıyor ki, belden aşağı, sağ tarafımda, kabadan aşağı kadar, topuma kadar bir ağrı var. Bu neden birileri geliyor? Yani bu ağrı ya, geçmez mi? Bayağı çok ağrım var yani zaman geliyor ayakta duramıyorum. Evet 40'lar eli demiştiniz değil mi? Evet Jülide evet. Kahraman. Geçmiş Kırk, olsun. 40'lar elinde de <gülüyor> çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ama tabii ben Jülide Hanım'ın filmlerini, muayenesini yapmadan, filmlerini görmeden bir şey söylemem çok doğru olmaz. Fakat iki defa ameliyat olmuş. Şikayettir Hala şikayet evet. devam ediyorsa mutlaka ayrıntılı bir incelemeye ve muayeneye ihtiyaç var. Kırklar elinde olabilir veya İstanbul'a gelme imkanı varsa biz de kendisine yardımcı olabiliriz. Yardımcı olabiliriz. Ama Kırklar elinde de çok kıymetli beyincara arkadaşlarımız var. Dolayısıyla o ayrıntılı incelemeyi, muayeneyi yapmadan bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Ama muhtemelen. Biraz önce de söyledim, 6 defa tekrarlayan fıtık gördüm. Evet, benim de 2 defa 6, oldum. 2 defa olmuşsunuz. Evet. Belki bir 3. defa... 6 e, tane platin diye. kondu. Evet, şey yani, platin de konmuş. Ama ee, yine ağırlarım var yani. Evet, evet. Bahsettiğim, yani biraz önce de söylemiştim, e, vidalar, platinler, e, işte halkımızın platin dediği e, enstrümanlar kullanıyoruz. E, buna rağmen geçmediyse, çok ayrıntılı bir muayene ve inceleme lazım. Dolayısıyla en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasında veya gelebiliyorsa biz de kendisine yardımcı olabiliriz. Başvurmasında fayda tamam. var. Sağ olun. Teşekkür ettim. Geçmiş ben olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Tabii sağlığın Hayır. şakası yok. İhmal evet. etmemek gerekir. Evet. Peki ameliyatını oldu? Tabii bu tip şikayetleri daha aza indirmek adına kontrol aşama süreleri nedir diye soralım. Şöyle, şimdi eğer mikrodiskektomi yaptıysak bir ay sonra bir görmek istiyorum ben hastamı. Yani o ilk nikah dönemini evdeki hı hı. süreci atlattıktan sonra tekrar iş hayatına dönmeden önce iş hayatına dönmeden önce son bir kez hastayı görmek istiyorum. Onun iş hayatına dönüp dönemeyeceğine izin veriyoruz çünkü veya işte ev hanımıysa ya da bir işe dönüşü söz konusu değilse gene de birinci ayda bir kere görmek istiyorum. Ee, kontrolümüz genellikle birinci ayda yapıyoruz.